Çiçekleri nasıl sayarız? İlk seçeneğe bakalım. 1, 2, 3 Buradakini saymayıp bir sonrakini atlamışlar. 4, 5, 6 Yine buradakini atlamışlar. 7, 8 Ya çiçek böyle mi sayılır? Buradaki çiçek 4 olmalı. Sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10 İlk seçeneğimiz doğru değil. İkincisi çok daha iyi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, bakın buradakini atlamamışlar. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu doğru gözüküyor. Bu yüzden buraya tıklayarak bunu seçiyoruz. Ve cevabımı kontrol et diyoruz. Doğru. Peki fareleri nasıl sayarız? Hadi gelin bakalım. 1, 2, bu ne çılgınlık böyle? Bu üçüncü fare değil ki bu ikinci fare. bu doğru olamaz. Diğerine de bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. evet, işte bu doğru. Bir öncekinde aralarda atlanmış. Bunun 2 olması gerekiyordu. Hadi sorulara devam edelim. Uğur böceklerini sayın. Eksik rakamları kutulara yazın, eksik rakamları kutulara yazın. Bakalım hemen, bu birinci uğur böceği 2, buna 3 yazalım ve buna da 4 yazalım. Eğlenceli değil mi? Çiçekleri sayın. Eksik rakamları kutulara yazın. Bu birinci çiçek, bu ikinci çiçek. O zaman buraya hemen 2 yazalım. Kontrol edelim. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Çiçekleri nasıl sayarız? Birkaç soru öncesinde, bunun gibi birini çözmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu doğru gözüküyor. Bu da daha önceki gibi. Aralarda atlanmış çiçekler var. Hatta aynılarını atlamışlar yine. <gülüyor> o zaman, eh, bu doğru olamaz zaten. İşte bu kadar.